Beni rahat bırakın değişmek benim elimde İstersem değişirim istersem kalırım yerimde Beni rahat bırakın gelişeceğim yeminle İstersen uçarım ama hoş ver belki yarın be. Koşarım ama yorulmak istemiyorum Ağırdan almanın zararı yok bence Yürüyerek de gidebilirim istediğim yere Evet kabul ediyorum Birazcık üşengeçlik var bende Aa, Bırak bugün bana kalsın uğraşmak istemiyorum Hiçbir şeyle müzik yapıp eğlenmek istiyorum Artık evimde yapacak bir şey yok bu benim uyum Değiştirmekte de pek istemiyorum istersem kalırım yerimde Beni rahat bırakın gelişeceğim yeminle